Merhaba arkadaşlar. 9 Mayıs Ankara yarış programı ile bir aradayız. Şablonumuz hazır. Gayet uygun şablon çıkardım. İlervelerinizi yaparak rahatlıkla oynayabileceğiniz bir şablon oluştu bende. Evet hiç laf uzatmadan direkt yorumlarımıza geçelim. Çünkü gece baya ilerledi. Sabah işe gideceğiz. Evet birinci koşuya dört e, yaşlı Arapları kısa vade 1500 kum koşuda şimdi baktığımız zaman gerçekten birbirinden kaliteli atlar ama yani burada bir 3 numara kumbey var. E, takdir ederseniz ki e, en azından grup koşu tecrübesiyle e, ve neredeyse e, hani yani ciğerini söktü belki orada Ayhan koşuna ama grup işte e, yani grubu en geri takip etmesine rağmen yaptıkları yaptığı müthiş atakla yani Demir Berke'yi neredeyse geçiyordu. Biz böyle bir sınıf safkan yani gerçi o yarıştan sonra biçime götürdüler ama inşallah arıza vermemiştir at herhalde vermemiş gibi duruyor. Ama her halükarda bizim gibi kupon yapan arkadaşlar bu atın yanına hiçbir şekilde at yazamaz. Evet gayet sağlıklı gibi duruyor. Evet arkadaşlar. Ankara'ya biz e, dim direk tekle başlıyoruz. Birinci koşuda 3 numara kumbey Bey, bizim dim tekimiz olsun ve hiç yanına at telaffuz etmiyorum çünkü bundan sonra yazılacak e, her at yani geri kalan bütün atların bence e, kazanma şansı aynı diyorum ve ikinci koşuya geçiyorum. 3 yaşlar Araplar şartlı 2.200 kum yarışta. Şimdi burada e, bir, bir numara var e, İstanbul'da. Sentetikle yarış kazanmış, fena da kazanmamış ama şimdi e, tabii kafama takılan şeyler var. Bu pisti yapı yapmayacağına hiç emin değilim. Bence yapmaması lazım. Bir de e, şimdi hani İstanbul'da yarış mı yok ki şartlı iki için buraya getirdiler. Yani nasıl bir felsefe içindeler onu e, çözemedim işin açıkçası. Ben normal şartlarda bir numara fevkalede e, yazmam yani kuponuma. Bence kum pisti yapmaması lazım. Ama çimle sentetikte hiç sıkıntı yok. Zaten geldiği orijinal olarak da o işi yapacak gözüküyor. Yani o pistleri. Ama burada e, onun haricinde bir sıralama vermeyeceğim işin açıkçası. Yani en sonda verdiğim atla ilk vereceğim atın bence gelirleri eşit. E, bir haricinde arkadaşlar bizim e, yazacağımız e, atlar 2, 3, 4, 5 ve 6 şeklinde. Ben 1 ile 7 e, şablonuma eklemedim diyorum. Ve direk üçüncü koşuya geçiyorum arkadaşlar. 4 yaşlı Araplar Handikap 16 2000 kum yarışta. Burada iki tane üstün atlar. Biz bu e, hani atlar arasında ben tercih yapmayacağım. Baktığımız zaman e, bir numara Cihane Bedel'den inen Vedat Abiş e, bugün için iki numara Rıza Bey evlenmiş. Ama e, bir numaranın da tabi Ekürüs'ü var. Ekürüs'ünün üzerinde Gökhan Kocakaya var. Bence her halükarda ekürlerinin e, orijinlerinin sadakası 2 numaralı Rıza Bey kadar kesinlikle yapar diyorum. O yüzden ben burada tercih etmeyeceğim. Eğer ki bir tercih etmek zorunda kalsam ben ekürlerden yana e, tercihimi kullanırım. E, bu seçimimi de söyledikten sonra 3. E, koşudaki sıralamam arkadaşlar. 1 ve 2 şeklinde. 4. koşuya geldik. 4 yukarı Araplar Handicap 14.400'cim. Yani bende 4 tane at çıkmış bu 4 atın haricinde ben at yazmam direkt böyle yerim varsa tekleri oradaki tekleri tercih edersem direkt haş yapar geçerim ama hani bu atların yanına da diğer atlar nasıl yazılır çok zor ee, sıralamamı hemen vereyim size arkadaşlar Tabii ki doğal olarak e, Ahmet Çelik'in bindi çünkü bu atı daha önceden binmişliği var yani ee, biraz bırkalayınca gördüm zaten hatırımda ama işte biraz geri takip ediyor. Ee, 1400 çok kısa mı değil, uzun da değil belki ama çimde tabii aksiyonlarını toparlaması ve mesafeyi kapatması kuma göre daha iyi. O yüzden bizim her halükarda Jockey Faktörü'nden ilk at çıktı bende. 5 numara Keskintay. Daha sonra e, Sprinter yapısıyla kilosu ağır olsa da mesafe biraz ona kısa ama gene ne olur ne olmaz kalitesiyle bence ile yazılması lazım. 1 numara Darley. Daha sonra Serit stiliyle 4 numara basket ve son olarak gene yani bu gruba güç yetirebilecek 4 6 numara Fezacan var arkadaşlar. Buradaki sıralamam 5 1 4 ve 6 şeklinde oluştu bende. 5. koşuya geldim. 4 yukarı ininizde şartlı 3 1400 yarıştan. Şimdi ben burada ufak bültenlere risk almasını tavsiye edeceğim. Atımız arkadaşlar 9 numara Sevide. Baktığımız zaman burada bir Yıldız toz var, Panega var, bir numara Captain's K var. Yani iyi atlar var mı var ama Kendu it var. Ama ben her halükarda bu mesafeyi yani derece olarak belki en iyi değil ama şu anda yani son 7 yedinciliğinden önceki koştuğunda yani muhteşem aksiyonlarıyla ile Yıldız tozunu da geçmişti son yarışı uzunda koşmuş. Bence onu yani nefes toplasın diye yapmışlar. Ben öyle yani hissettim. Bu mesafeyi bence çok rahat koşacaktır. Yani virajda böyle hani çok geri değil de böyle ikinci üçüncü giderse hani son 300'lerde yürü dediği zaman bence annesinin yani Silkette'in yavrusu bu grubu bence bugünün şartlarında geçer diyorum ve 9 numara sevdiği banko olarak öneriyorum. Rakip söylemeye gerek yok. Zaten isimlerini mi zikrettim. Siz kendi e, takibinize göre rakip yazarsınız diyorum. Ve 5. koşuda 9 numara. Banko tek olarak öneriyorum. 6. koşa geldim. 4 ve yukarı Araplar. Şartlı 5. 1200 kum yarışta. Şimdi normalde burada bende 2 at çıkıyor. Daha sonra 2 at var. E, sıralamam e, şu şekilde. İlk atımız doğal olarak 1 numara Megastar. Yani külosa 61 olsa da hiç sıkıntı olmayacak bir çünkü çok kısa bir mesafe. Daha sonra e, 7 numara Tuncel arkadaşlar. Yani bunu da kısa 8'lerde yazdık. Bu grupla güç yetirir. Ancak burada e, yani biraz hani mesafe kısa olsa da Mega Star'la koştuğu güzel koşu var. 4 numara Yıldırım izi ve e, yani bir dişi ama nasıl dişi? Yani bunları ısırır geçer. 8 numara tumbul çiçeğini ben yazmadan e, şablon oluşturamadım. Çünkü birinci ve ikinci handikapı yazacağım ama birbirine çok yakın olduğu için hani tumbul çiçeğini yazınca bu sefer e, yarış çok süratli giderse yıldırım, yıldırım izinde bence şansı var. Valla diğer e, atlara yani şans verilir mi? Verilir. Yani 1200 yani hepsi koşar. Ya bu 4 atla geçeceğiz ya da haç diyeceğiz ama bizim gücümüz buna yeter diyorum. Bir, yedi, dört, sekiz, altıncı koştaki sıralama arkadaşlar. Yedinci koşuya geldik. Üç yaşlı İngilizler şartlı dört, bin altı yüz çim yarışta. Valla ben ne taraftan baktıysam hep iki hat arasında kaldım. Bana göre bir numara Agent Split ile üç numara Azmin Zaferi arasında geçecek yarış gibi geldi bana belki aşağıdan 6 numara Matsu Kaze var ama bence henüz hazır değil. Vallahi diğer atlar bunlarla bence hiçbir şekilde boy ölçüşemez. 7. koşudaki sıralamam 1 ve 3 şeklinde. 8. koşuya geldik. 4 ve 2 İngilizler Handicap 15 2200 çim yarışta. Şimdi burada yani altınlar böyle 25 veya 30 lira civarında. Şimdi bu koşuda arkadaşlar ben Venice'yi Venice biliyorsunuz yani Veniste'yi okunuyor. Bu atı bir önceki yarışına pas geçmişim. Neden pas geçmiştim? Bir kere at hem kumdan geliyor hem de ona çok ters mesafe. Aslında hani anneden kardeşi kısacı ama bu tam tersine uzunda da gidiyor. Zaten bir tane 1200 koşmuş ilk yarışının ondan sonra direkt 2000-1600-2000 yani bu şekilde tam bir mesafe atı. O yüzden ben pas geçmiştim. Dediğim gibi yani benim şartıma uymayan atı ben formuma yazmıyorum. Ama son yarışta Ahmet Çelik dalga geçerek resmen yarış kazandı ve bence bu yarış için kardeşi Müslüm Çelik'e de sermaye bıraktı diyorum. Buradan arkadaşlar ya Venis tek atılır ya da olduğu gibi haş yapılır. Venis'ten sonrası çok karışık geldi bana. Ben direkt olarak yazacak olsam şayet Aşağıda 8 numara La Petra var, e, Mor Salkım var, Nimmel Börm var. İşte yukarıdaki atların kilosu ağır ama bence ya 5 tek ya hepsi arkadaşlar. 8. koşu 5 numara 2. altı için bankonuz. 9. koşuya geldim. 3 yaşlı İngilizler made in 1400 içim yarışta. Şimdi madem bu kadar sermaye var bir de böyle altının ilk ayağıyla işte son ayağını biraz böyle sağlam tuttum biraz keyif, keyif yapalım. Ee, o yüzden son ayağı 8. ayağı da tek atınca 7. yani 8. koşu yani 2. atının 5. ayağıyla 4. ayağını hafif geçtik. sonaya at yazacağız. Umarım keyif alırsınız. Buradaki sıralamam arkadaşlar öne çıkan söyleyeceğim at biliyorsunuz. Ben Adana'nın ilk altılısında tek vermiştim daha önce koştuğu yarışta. vallahi üzerindeki bu Ercan Çankaya gerçekten sıkıntılı bir arkadaş. Kötü bir joke değil ama. Yani atın e, yani kantarmalarıyla acayip derecede e, çok oynuyor. Bence atları rahatsız ediyor ki Süleyman Atı da hani o şekilde söylüyor. E, bilmiyorum yani kimse bunu hani öyle yapma böyle yapma demiyorum ama mecbur yine e, at şampiyon e, bence çok güzel orjini var. E, Kurtellerin atı kesinlikle ilk atımız 5 numara Heart of Mine arkadaşlar. Daha sonra tuttum atları e, söyleyeyim. 2 numara Amandero 5 numara Autumn Gold, Good özür dilerim. Autumn Gold. Altı numara Molto Allegro, 4 numara Cashnat kendi ve 13 numara Tunak Gamer. Yani bu atsız bence oynamayın. Buranın sürprizini yapabilir. Yani baba şampiyon, mesafe ona biraz yani böyle kısa gibi ama Virajdan sonra evet. liderliği alıyor. Ben çok güçlü böyle yani eşgalini çok beğendim. Hani liderliği alırsa kesinlikle direnir artık. Daha hazır. Ve son olarak da valla ben Shackleford yavrusu bir de Gökhan Kocakaya binmiş. 8 numara musarrafı da yazmadan geçemeyeceğim. Yani orijinin adına bir de şampiyon jökeyi bilmiş. Yani bu dış orijin koşturuyorlar. Yani bu at çimde yapmayacak olsa bence bu atı çime sokmazlar ve Gökhan Kocakaya'yı koymazlar diyorum. Ya hani atla ilgili direktif alacaklar hani talimat alacaklar atın sıkıntısı var mı yok mu bir bak diye takılarıyla alakalı. Ama hani bu kadar at yazmışken de 8 numara orjinin hatına yazılıyor diyorum. Ve sıralamam tekrar ediyorum. 9. koştaki sıralamam 5-2-3-6-4-13-8 şeklinde. Kocaeli arkadaşlar hiç bakmadım ve hani bakmayı da düşünmüyorum ancak böyle Ankara'nın gidişatına göre olur da böyle çok böyle dimdirek iki tane tek bulursam bu videonun altındaki yorumlar kısmına yazarım diyorum ve hepinize saygılar sunuyorum şansınız bol olsun görüşmek üzere.